Hepinize yeni videodan selamlar millet. Bugün, bugün uzun bir aradan sonra gördüğünüz gibi yeni bilgisayarda ilk GTA 5 videomuz. Hani baba grafikler en yüksekte, her şey en yüksekte. Mis gibi oynayacağız bakalım inşallah. Evet, ee, bu arada arkadaşlar yeni oyuna gelen yeni arabayı e, test edeceğiz biraz ilk olarak. Modifiyesiyle zaman kaybetmek istemedim. Neredeyse her şey full. Böyle Lambo lamboya benziyor bence. Ama Ferrari'ye benziyor ne, Garip bir araba. Yani güzel bir arabaya benziyor. Bakalım. Şimdi... Biliyorsunuz arkadaşlar her türlü oyunda her türlü arabayı sürebiliyoruz. Yani... Bizim zaten en çok tanıdığımız videomuz bellidir. Drift. O yüzden... Bu arada arkadaşlar GTA 5 görenler hiç yadırga mısın? MTA devam edecek. MTA'yı salmam ama... Baktım izlenmeler biraz düştü. Hype bir oyun lazım. Ben de dedim ki niye GTA 5 çekmeyeyim? Hype al sana. Hype. Mis gibi oyun. Biz de Allah şükür konuşmayı biliyoruz, sohbeti biliyoruz. Yani kısaca GTA 5'te birazcık gezineceğiz, arabaların hızlarını deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ama önce bir şu silahçıyı soyalım mı? Dur bakayım. Ön... Hadi kardeş hadi. Bana sıkmaya çalışacak değil mi? basları da kıralım şöyle, oh. Çıkart lan. İzin vermem bana. Geçen geldim kafama sıkıyordu hızla. Doge'ladım böyle Space'de çok havli bir şekilde. Birazcık dahacık polisden kaçın. Evet, polisler geldi. Gelin oğlum. Hemen bir bakalım kaydımızda bir problem var mı? ses deneme bir keşiş yok. Tamam, sıkıntı yok. Yani devam edebiliriz, şimdi. Polis amcalar, gelin bakalım. Polis amcalar kararlı. Ama ben de kararlıyım. Şuradan first person'a bir geçelim. Canım bir şekildeir misin? Arabayı vurmak istemiyorum ben. Sahil yolundan gidelim. Şimdi koyduk gazı. O tut tut tut, o Hop, kafana. Aa yukarıdan sıkmayın lan, ipti nerer? Ananı Tersi yoldan gidelim mi biraz? Hadi bakalım. On bu nereden geldi lan? Spawn oldu değil mi? Allah kahretmesin ya. <gülüyor> Önüme kırıyor. <gülüyor> Polise mi yardım ediyorsunuz? Aman hakim gerçekten ya. Allah'ın NPC'sini görüyor musun? Allah'ın NPC'sini görüyor musun? Bakın tıpanik endişe yok. Devam. Ananistik. Daha siktiğin sene bulamazlar diye düşünüyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. Tamam kaçlık. Evet, ilk soygunumuzu yaptık 1000 dolara. Üf, mis gibi para. Düşününce harbiden iyi para. Neyse, ee, Allah, şimdi. Bu arada arkadaşlar daha fazla GTA 5 videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi falan unutmayın artık. Bunları söylememize gerekiyor. Papağan ettiniz beni amına. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Buraya bir girelim. Yeni arabayla birazcık gezelim ya. Allah! Birazcık görmedik. Olur öyle. Bu arada arkadaşlar, Discord'da bizimle birlikte GTA 5, Valorant ve benzeri oyunları oynamak isterseniz Discord linkimiz açıklama kısmında mevcut. Ee, gelin. Beraber oynayalım. Ne bileyim o tarz şeyler yapalım. Çok güzel ekibimiz var. Katılabilirsiniz arasına. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar, Fivem'i yakın zamanda indireceğim ve Fivem'e de başlayacağım. Onu da söylemek isterim. Yani Fivem'i biliyorsunuz. Fivem güzel. Fivem sarar. Bize de birazcık oyunculuk vardır. Ayıptır söylemesi. Ano. Onu... Evet. Görüyor musun kardeşim kontrolü ya? Deli bir şey. <Gülüyor> ya ne diyorsun ya Kardeşim bu nasıl viracan bunu? Yeter lan <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir tane daha keskin var Kardeşim nasıl? Oyuncak araba gibi değil mi? <gülüyor> Bu arabalar pek drift atmıyor. Direkt öyle yol üstüne çalıştığı için bir tık komik bile görünüyor bence yani. Böyle bir araba mekaniği olamaz ama. Ne güzel patlattım öyle öyle. yandan kaydı hemen. Kaza olmuş hocam. Benzinlikte market var mı? Yok. Devam. Şöyle bir yanlayalım dönelim Devam ki Bir asgari üste girelim ya Bir sızalım şu asgari üste Asgari üste Bakalım neler yapıyor ha, Burayı da satın almış olabilirim yarışına. Umarım hani Diğer yerde kayıtlayımdır şu an Saldırsınlar yani Eğlen, eğlenelim anasını satayım Şimdi Nereden giriyorduk buraya Şuradan sağ mı sapıyorduk Öyle bir şey de. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Baba yerinde. Hadi jet de çalalım. Ananız. Tamam, sakin gitmememiz lazım burada hiç. Çekil önümden sikleyim. Şimdi jet var mıydı burada? Burada nasıl jet yok lan? Jet'i bir kestirmem lazım gözüm önce. Aha. Aç oğlum. Tekte çalıyor mu yüzden? Tank, tank, ha tank yok. Çaldık. Kalk oğlum kalk. Allah! Hopa, teknejet çaldık ama ya. Ne diyorsun ya? Hop kardeşim helikopter. Tar tata tata. Misuz. Gel lan buraya. Lan nasıl sukmayı başardın ama Şöyle bir girdin oğlum bak. Şu tam arkamda şu an. Ulan seni patlatmadan dönmek yok lan bana. O değil kardeşim şu. Şu şu. Ananı avrodunu. Üf. Üf. Aşağı doğru inelim. Şimdi. Şimdi. Ne oldu lan? Düştüler mamura kıyım. Tabii baba deli bir şey olduğu için, deli bir olduğu için. Vuhuuu! Babana kıyım. Polislere şov yapalım biraz ya şöyle. Hala mı geliyor lan? O füze attık birer. En füzeler niye vurmuyor abi? Kulenin ucunda bir şey yok mu Dalerim ya? gözüken ki. Nerede lan kulenin vücudu? Allah'a rahmet eylesin. Ee, Ölü artık. Birini indirdik O da gitti O da gitti Bu da gitti Gitmedi Ananı ben gittim yok gitmedim Küze var bitti mi lan? Yo, cool var demek. Ki. Ama ben askeri üstte birisi kalmadı ama ne Şimdi havli bir şey yapacağız. Türkiye, Türkiye. Bayrak nasıl beyler güzel mi? Bence güzel dalga onu ya. Bence vuramaz bu dingiller. Şimdi belki. No no no. Araba gitti deme. Okay, I'm sending you for some seriously next level shit. It'll blow your mind. Doom bize kızdı. Doom nerede abi? <gülüyor> Doom'u bir bana gösterebilir mi? Nerede olduğunu? Neyse şimdi. Ne yapalımız? Ne yapalımız? O zaman arkadaşlar, e, buradaki bölümümüzün sonuna geldim. Böyle bir eğlendik. Böyle küçük çaplı bir eğlence oldu. Eğer böyle GTA5 videolarının devamını istiyorsanız, aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı. Bildirim çanını açmayı. Biraz da şöyle şu tarafa doğru. Neyse. O yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Böyle videoların devamı için beğenebilirsiniz. 100 like yenisini çekerim. GTA 5'te biliyorsunuz. Yapacak şey bitmez. Ben de yapabilirim. Yani sabaha kadar hiç sıkıntı yok. Yani hiç sıkıntı yok bro. No problem bro. Öyleydi yani arkadaşlar bu videoda. Hoşçakalın. bye bye, Peace.